Merhaba dostlarım ben Serdar ve Minecraft'a baştan hoş geldiniz. Ee, şöyle kamerada bir kendime baktım, ee, bir yanlış bir şey var mı yok mu diye. Ee, benim dışında her şey doğru. <gülüyor> evet hoş geldiniz. Ee, geçen bölümde neredeyse olduğu gibi devam ediyoruz. Ee, çekime devam ediyorum aynı şekilde. Ee, o yüzden e, bir öneri, tavsiye, yorum, destek falan böyle bir şey yazdıysanız. Onları daha okuyamamışımdır ama okuyacağıma dair garanti veririm size onların hepsini okuyorum. Ve hepsi de çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkürler baştan yorumlarınız için, destekleriniz için. Şimdi şurayı hiç beğenmedim. Şurada denizi dolduracağız. Böyle yapacağız bunu aynen. Böyle de yaptık. Evet evimiz oldu. Geçen bölümde evi tamamladık. Bu bölümde ne yapacağız? Sarırım biraz demir elde etmemiz gerekiyor. Yani demir de elde etmemiz kadar acil bir işimiz de yok aslında ama şöyle madenlere doğru inelim biraz mesela seni alayım seni alayım seni alayım ve kelime bir şey yapayım Kelime bir balta hesap yapayım <gülüyor> bir çapaya sap yapacağım <gülüyor> Ay, kötü kötü espriler bir sürü <gülüyor> Ee, e, bunu bunda aldık böyle yaptık aslında şey canım, seni de yapabilirim ya Oo, güzel şeyimiz de oldu ben şunları ekeyim ya ha, ben bunları nereye ekeyim ben bunları uf, ama ormanımız iyi sağlam ormanımız var ben bunları yere tutayım ya Bu ormandan kesmeye biçmeye devam edelim biz o yüzden sizi şöyle bırakıyorum sen kalıyorsun onun kömürü kalıyor siz kalın sen kalma. Hadi yani siz de kalın. Neden kullanacağımı siz bilmiyorum ama. Sen gereklisin. Sen orada kal. Hadi bakalım yer al. Ben kendime bir şey yapayım. Oh mis gibi. Güzel güzel beslendik ve devam ediyoruz. Ne? Haylan. Hayır! Hayır! Oğlum! Artık var ya döverim seni haa! Eheheeyy! Artık güçlüyüm lan ben! Ben güçlüyüm oğlum ha. Bu ne? O ses neydi? Böyle fıçı fıçı bir ses duydum. Ama bu ses. Wow wow Dude son. Gel bakayım sen buraya şöyle. Şerefsiz seni. Oh Hadi oh. ben var. Oooo yukarı skum. Aa su, su ile doldurup biliyoruz sığarım. İnşallah arkamdan bir zombi yaklaşmıyordur ama öyle hissediyorum böyle arkamdan bir zombi yaklaşıyormuş gibi. Neyse evet bu ölmeden ilerlediğimiz bir Minecraft serisi. Yani şey öleceğiz de da. Öleceğimize dair size da, garanti veririm. Öleceğiz. Ama ölünce seri bitmeyecek. Çünkü en azından biraz Minecraft öğreneyim, kendime geleyim ondan sonra hardcore'a devam ederiz gibisinden bir kafaya girdim. Okey. <gülüyor> Yarasa korkuttu ya. Okay, şöyle etrafa bakıyorum. İyi bir yere geldik gibi. Sanki böyle bol... Bize bol bol şeyler veren bir yere geldik gibi. Kömür alalım. Güzel. Kömür güzeldir. Hayat güzeldir. Zor zamanlarda yakarız. Aa ışık geliyor. Neden ışık geliyor? Şöyle bir koyalım bunu. Üfff. Her an su basabilir buraya ha. Creeper yalnız çevre patlasın. burayı su basacak. Oh, o oh, güzel. Oh, ne güzel. Ne güzel ne. Oh, oh, oh, oh. ne güzel. oho Of. Oh, hayat bugün çok güzel. Hayat bugün çok güzel. Hayat bugün çok güzel. Okay. Burası nereye çıkıyormuş? Burası, ah, gölün diğer tarafından çıkıyor. Bakın evimiz. <gülüyor> Okey. Biraz da ilerlesek mi acaba? 11 demir toplalım. 11 demir işimizi görür mü? 11 demir işimizi görür. İşimiz daha çok ne... De Oho daha fazla demir de işimizi görür ama yani. 11'den fazla demir de işimizi görür. İyi görür hem de. Kalkan yapacağım bu sefer. Evet. Kalkanı kullanmayı öğreneceğim. Ve bunu bir refleks haline getirmeye çalışacağım. Enderman'in sesini duyduk sürekli ama hiç göremedik. Güzel. Ee, çok görmemize gerek yok. Aşırı Enderman hayranı birisi olduğumu söylemez. Hayatlarına devam edebilir Enderman'lar. Oo. Ha Güzel. O Çok sinir bozucu ha. Seslerini böyle divimde duyuyorum. Buralarda bir yerdeler. <gülüyor> Minecraft küplerinin ne yazık ki ses yalıtımı denen bir şeyden haberi yok. Ses her türlü geçiyor duvarlardan. Bizim apartman gibi. Aa demirdi lan o. O da demir. Çok tehlikeli kazıyorum ben şu an ama. Demir buldum yani. Biraz kendimden geçtim. Biraz da taş ala ala ilerleyelim. Kötü ilerledim ha. Daha da fazla demiyorsun. Ne güzel. Bir yerde bir kedi bir şey yapıyor. Anlayamıyorum. Ne yapıyor? Ne oluyor o kediyi hiç anlayamadım. Ben de küçükken çok Ohoho. çok sıkıldığımda böyle sesler çıkardım hep. Olduğum yerde kıvranır. Lan oynayacak oyun okuyacak kitap yok mu diye deli olurdum. İzleyecek film yok mu diye. Kitap okuyun. Kitaplar çok güzel şeyler. Olur da bazen sıkılırsanız. Ya çok sıkıldım, yapacak bir şey yok derseniz Kitaplar çok güzel şeyler. Bir yerde bir suç mu işleniyor acaba şu an? Kedilere karşı bir suç mu işleniyor? Bir yerde bir yer... Şu an <gülüyor> Çok rahatsız, huzursuz olmuş olabilir birazcık ama neyse Ben de o zaman oyun içinde suç işlemeye devam edeyim Burada gerçekten bir suçun işlenmediğine, işlenmediğini bildirmek istiyorum. Böyle bir şey olmuyor. E, ne olur ne olmaz bu diye bu cümleyi söylemek istedim. Ara sıra bu cümlenin söylemesi gerekiyor çünkü. Şimdi gel bakayım abi. Yani odun kömürünü koyabiliriz herhalde. Sonra da demir ceferini koyabiliriz. Ve o orada pişmeye durur. Pişe durur. Yavaş yavaş. Ay değil o. Ben ağaç mı kessem? Yoksa odun mu kessem? İki şeyin aynı, ikisinin de aynı şey olduğunu yeni anlayan Serdar. Oo bak orada bu ne abi? Şu ağaç ne böyle parmağımla gösteriyorum da şu ağaç ne ha? Aslında gerçekten parmağımla gösteriyorum ya yani ne olduğunu anlamış gibi. Uy bakayım. Sadece geceleri ve fırtınalı havalarda uydularısın. Bakalım güneş atıyor iyice. Bence şu an gece. Evet aynı fikirde değil o bizimle. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle şeyleri de koyayım. Çok güzel. İkiden başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Tam üçten olur. Bunları koy. Ha! Evet, ağır ağır, yavaş yavaş geri dönüyoruz ama... Ben uyuyayım artık. Oh be, ağır ağır geri dönüyoruz ama e, geri döneceğiz artık. Yani, eski şeyimize kavuşuyoruz ama bence güzel başladık. Bence güzel bir kuralı iyice oturttuk. E, güzel bir evle beraber, güzel bir... E, gameplay da gelir. O, o, o ne? Clay değil o değil mi? Clay değil. O zaman devam edebiliriz. Okay. Demirimiz var. Demirimiz var ama daha fazla şey yapamıyoruz. Sonraki hedef ne oldu? Biraz keşfedelim ya. Keşfere devam edelim. Böyle keşfettikçe yeni şeyler oluyor zaten. Ee, ben şunu yapayım. Ne olur ne olmaz. Benim yiyeceğe ihtiyacım var. Ee, benim sağlam yiyeceğe ihtiyacım var. Peki seni atayım. Yani seni de atayım artık. Sen burada durabilirsin. Sen kalabilirsin. Kömürüm bir kısmını atabilirim. Şuradan yani şöyle yapabilirim. Hop, hemen birazdan meşalımız oldu. Demirler alalım ama şuraya atalım. Şu an çok bir ihtiyacım yok. Kırık taşlar, krallar. Andezit ne abi? Andezit böyle Küfür ediyormuşum gibi geliyor ya. Andezit derken şey yaparken seni atayım. Yok Sen burada kalabilirsin. Sen şöyle kal. Oku. Ne yapacağım bilmiyorum. İskelet öldürdük ve ok aldık. Ha, seni yiyeceğim ben zaten. ham hamham ham ham ve bittim. Okey. Şöyle gidelim abi. şöyle aa. Evet. E, bizim buraya güzel bir şey yapmamız gerekiyor. O zaman ne yapalım biliyor musun? Ne biliyor musunuz? Bir tane ağacı alıp böyle bir yere ekelim. Ağacı alıp bir yere ekelim. Bayağı şunun altından girdik. Gölün diğer tarafından çıktık. Ulan olaya bak ya. Ee, ağaç. Meşe fidanından ben bir tane alacağım. Teşekkürler. Şöyle şey yapacağım. Onu da şuraya ekeceğim. Şimdi her meşe fidanı büyüyor mu acaba? Ben birkaç tane mi eksem? Ben birkaç tane ekeyim. Ben birkaç tane ekeyim. Onların kafasına göre büyüsün. Gelin hocam. Gelin bakayım yani koşamıyorum ha. Aynen şu tepeye kuyu kurayım ya ben ormanı alır alabilirsiniz serbest almak serbest şöyle tarafa baktım, ilginç bir şeyler pek göremiyorum ama Ha ay yumurtadığınız okey Ben şöyle şey yapacağım şuraya koyacağım şuraya koyacağım şuraya kuracağım şuraya kuracağım Tamam, geri kalanlar şurada durursunuz. Sen de şöyle şöyle dur. Şimdi A kalkan yapmayı unuttum. Neyse, daha sonra yaparız kalkanı. Ne? O ses siz de bir ses duydunuz değil mi? Böyle bir bir, bir, bir tahta bir şeye sürtündük gibi veya böyle bir kağıt hışırtısı gibi. Dur bakalım ben okey. Şöyle gideceğim. Çok kafa karıştırıcı bir yer ha. Oğlum bu ne? En sonu bilinmez düzlüklerde dolaşıyoruz şu an hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ha. Orada bir arı var o kadar. Sen nesin? Atsın. O o oğl. Okay. Bence bu çok makul bir yol değil ha. Ben şöyle yapalım. Denize bakıp ee, batıya doğru ilerleyelim. Aa biz batıya bakıyoruz. Okey sanki doğuya bakarmışız gibi oluyoruz ama biz güneye bakıyor aslında bizim kapıcımız. Onu da hatırlamış olduk baştan. Selam koyunlar. Muhtemelen işinizden birkaçını öldürürüm ben zaman içinde ama. Ben ilerlerken şeyler toplayayım tabi otları vura vura kendime yavaş yavaş tarla yapacak. Tohumları da toplayayım. Neyse otların içinden buğday tohumu falan çıkıyor. Tabii uygarlık da böyle gelişmiş. Atalarımız, analarımız otları söke söke buğday tohumu toplamışlar. Ben buraya gelmeyecektim aslında. Ama hazır gelmişken şunları da oraya koyayım. Sen git sen git sen git. Kılıcı elimize aldım ya. Kılıç kılıç kullanması daha güzel sanki ya. Yani şey böyle hoş bir olay. Maceraya atılıyorsunuz sonuçta. O maceranın şeyi gibi böyle sanki biz kovboyuz da elimizde bir altı patlar taşıyormuşuz gibi oluyor. Abi şu an iki ayağımı birden koltuğun üzerine attım ve daha önce bunu yapamıyordum. Bunu yapabilmek müthiş bir duygu ya. Daha önce dedim, bir yıl önce falan artık yani iyice Oho! Parlak atlar. Bu da sözlüğümüze girsin. Parlak atlar. Ama bunu yapabilmek müthiş bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Ya önceden yapamayıp şimdi yapabiliyor olmak. Abi güzel bir nehrimiz var burada. İşte bunlar hep böyle, aa kurumuş bir nehir bu. Nehre birleştirmesi mi geldi bak. Bu, aa lav. Daha fazla lav. Ateş suyu. <gülüyor> bu ne lan? Aa arı kovanı. Vurursam öldürürler aradı beni. Don't Star anıları, şeyde, travmaları hemen aklıma geliyor. Don't Star da çok özledim ya. Ah cadı var orada. O cadının evi. Ulan cadının evini bulduk ya. Köy bulayım diye yola çıkıp cadının evini bulduk ya. İnanılmaz. Bari tavukların yumurtalarını toplayayım. Hiç de ihtiyacım yok sanırım ama cadı ve cadın evi konusunda bana bilgi verebilirsiniz çok sevinirim nasıl başa çıkacağız neler oluyor falan filan bu gibi konularda lütfen bana yardımcı olun ipuçları ha ipucu be ha ipuç ipuçlarını bekliyor olacağım ipuçlarınızı bekliyor olacağım Nasıl loading screenlerde ipuçları yazarsa, siz de ipuçlarınızı yazın. Ben de videolar arasındaki loading screenlerinde onları okuyayım. O ne? Ha, o sayı tuhaf bir kaya şey. Tamam, anlaşıldı. Ulan bir köy bir şey ya. Ben açım. Sizin için kötü haber. Selam. Sizin için çok güzel vallahi. 4 tane et, 4 et tamamdır ya. dört et okey. Hadi bir tane daha öldüreyim. Bunu yaparken içim cızlıyor ama Aa ay çiçekleri var. Ulan ne kadar güzel bir memlekete gelmişiz ya. Hiç kimse yok memlekette. Bir bir cadı var, bir enderman var, bir zombi var. Ne biçim memleket ya? Çok güzel, çok hoş memleket ama boş memleket. A geri dönemiyorum çünkü okey bir şekilde yürüye yürüye geri döneceğiz. Şöyle gidersek. Hiçbir şey yok abi ya. Peki batıya belki doğuya gitmem gerekiyordur. Şu ana kadar doğuya gittiğimi düşündüm çünkü öyle ama batıya gideceğiz belki. Şöyle hemen bir göz atayım. Gözle görülür bir demir yok. Okey geri dönüyorum. Kelime demirden zırh da yapayım ben. Kaç demirim olduğunu bilmiyorum ki. Güzel miktarda demirim vardı en son. Sonra bol bol alet yaptım ben onlardan. Böylece bitti. Aa çatı. Şerifsiz. Ara sıra dolaşıyor bir de ya. Böyle mağaraların içinden falan çıkıyor. Evinde kalmıyor, biraz oyuncu gibi bir şey yani. Benim evim neredeydi? Çünkü güneş batıyor. Şu taraftan adam. Lavlardan da bir şey yapabiliriz aslında ama. Buralar hep buraları buralar hep, buralar hep keşfedilecek yerler işte. Bu mağaraların hepsini artık keşfedebileceğiz rahat rahat böyle gönül rahatlığıyla. Çünkü öldüğümüz zaman o kadar fazla şey kaybetmiyor olacağız. Üzerimizdeki ekipmanı kaybedeceğiz ama işte öyle bir noktaya getireceğiz ki oyunu öldüğümüz zaman kaybettiğimiz şeyleri çoktan evde bulabiliyor olacağız. Bilmiyorum şu an çok mu fantastik konuşuyorum ama işte bir şeyler yapmak istiyorum. Hayattaki hmm. genel e, felsefem de bu. E işte bir şeyler yapmak istiyorum. <gülüyor> Böyle motive oluyorum ben. Ne güzel. Bakın, şeylerim de var. Ee, şu beni çok sinirli diyor. Bunu yapmam gerekiyordu. Sen piş bakalım. Öf. Ben bir şeyler yapayım ya kendime. Ya en azından bir şunu yapayım. Şunu yapayım. Aa bir de şey yapabilirim doğru. Ne normali? Ol, Allah ol. Allah. Neden olmuyor bu ya? Bunlardan mı olmuyor acaba? Şöyle mi? Allah la Kalkan. Kalkan nasıl yapıyoruz? Ha, okey tamam ayvallah. Savaş şey yaparız onu. Aa kalkanı unuttum. Neyse. Şöyle ben kalkanı da elime alayım artık ha. Oh be! Elimizde... <gülüyor> Sol elimizde kalkan sağ elimizde yumurta. İşte böyle. Böyle badass bir insanız işte. Seni kapatabiliriz artık ya. Okay. Seni, seni sizleri giyim artık ha. Geriye kalan şeyi de şöyle koyalım. Elimdeki yumurtayı da koyayım bence. Aynen şöyle. ha, şöyle görünelim işte. Gözlüğümüz de var. ha ben şunları da bir bir kahvaltımızı yapalım ve siyah yün, yün almışız evet çünkü öldürdük birilerini belirli bir koyun nüfusunu şşş şşş iyi hocam bunu hayır this spawn oldu ya this spawn oldu ya gelin olan yanın şerefsizler sizi Kripli öldürecektim ya, dispan oldu şerefsiz. canım sıkıldı ya neyse <gülüyor> öfkeli bir şekilde bölümü bitiriyoruz böyle ha kırıklığına şu şekilde öfkeli bir şekilde bölümü bitiriyoruz ve havaplarım, değerli dostlarım çok teşekkürler Minecraft'ın bir bölümüne daha bana katıldığınız için lütfen cadın evi hakkındaki tavsiyelerinizi, ipuçlarınızı bana söylemeyi unutmayın. Neler yapmam gerektiğinde lütfen böyle kısa başlıklar halinde bana iletirseniz ben de onları şey yapabilirim böyle uzun uzun açıklamak yerine kısa kısa başlıklar hakkında şunları şunları yapman gerekiyor falan diye atıyorum işte bilmem ne kalesine gitmen gerekiyor bilmem ne çiftliği yapman gerekiyor falan gibisinden ben de onları azar azar bakarım bir küçük bir araştırma yaparım ve teşekkürler ee, burada takip ettiğiniz için e, keyif aldıysanız lütfen bir yorumu e, bırakmayı bir like atmayı unutmayın daha fazlası için abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.